Sindirim sistemi sağlığı için kısıtlayıcı olmayan diyetleri uygulamamız lazım. Ama bu diyetlerin arasında en sağlıklı olan Akdeniz diyetidir. Aslında dünyada yaşamı, hayatı uzatan tek bir diyet vardır. Akdeniz diyetidir. Bir de Japonya'da Okinawa diyeti vardır. Gerçekten bu ee, Okinawa Adası'ndaki Japonlar çok uzun yaşar fakat sonradan fark edildi ki Okinawa diyeti ile Akdeniz diyeti birbirinin aynısıdır. Tabi Akdeniz diyeti neler içerir? Bu bizim için çok önemli. Bir, yeşil gıdaları içerir, sebzeleri içerir. Mesela ıspanak, lahana, pırasa, enginar, karnabahar, semizotu gibi gıdalar. Bir ikincisi baklagiller vardır ama baklagillerin arasında en faydalı olanlardan bir tanesi mercimektir. Bezelyedir, nohuttur. Bunların lif kaynağı çok fazladır ve bunlar aynı zamanda prebiyotik gıdalardır. Mercimeğin içinde %13 lif vardır. Bunun yanında, Akdeniz diyetinin içinde zeytinyağı vardır. Bol zeytin ve zeytinyağı yenmelidir. Bir de balık. Haftada en az iki kere balık yenmeli. Tavuk haftada bir kere. Et de haftada bir kere. idealide de iki haftada bir kere yenmeli. Ama eti ateşe değdirmeden pişirmeliyiz.